Brüksel'de uluslararası barışlar konferansı toplandı. Depremzedeler için eee birliğinin yardım konferansı bugün başlıyor. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen uluslararası bağışçılar konferansı başladı sayın seyirciler. Türkiye'nin yardımına ilk koşan kurumlardan biri, örgütlerden biri Avrupa Birliği oldu. Türkiye ve Suriye'ye yeniden yapılanma çalışmaları için toplam 7 milyar euro destek yapılacağı taahhüt edildi. Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye 1 milyar avroluk hibe açıklaması geldi. Well. so